Hatay, Antakya Medeniyetler Kültürler Başkenti Uygarlıklar Diyarı Vakıf Medeniyeti ve habibin Neccar Şehri Antakya'dayız ve Antakya'da kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz bu çekimi yapan da çok kıymetli değerli ses sanatı seslendirme sanatçısı Mahmut Bey Mahmut Yıldırım Bey'in eşliğinde rehberliğinde Antakya'da Hatay'da gezimiz devam ediyor Yeşilin Mavinin Üç büyük semavi dine inananların huzurla yaşadığı, hoşgörü ve kardeşliğin kentidir. Aman dağlarında yer alan eşsiz yaylaları, denizi, kumsalı ve verimli ovalarıyla yemyeşil bir doğanın eşsiz bir kültürün başkentidir. Evet, Habibin Eccar Hazretleri'nin camii türbesi önümüzde müthiştir Habibin Eccar Hazretleri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 Şurada da genel bir bilgisi var, vakıf kültür varlığının özellikleri diyor, vakıflar ve vakıf medeniyetimizi araştırıyoruz. Çok sayıda Antakya'da Hatay'da vakıf eseri olduğunu biliyoruz, biz vakıf medeniyetimizi araştırıyoruz ve dediğimiz gibi vakıf medeniyeti taşa vurulan bir mühür gibi bir abide gibi duruyor ama buranın en önemli özelliklerinden birisi de çan kulesi ve minarenin yan yana olması. Şimdi Habibinecar e, caminin içerisine doğru gireceğiz. Habibinecar cami e, yani hem İslam buranın coğrafyası için var. çok önemli, hem e, Türkiye için çok önemli bir yer çünkü Anadolu'nun ilk camisi burası.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 Burası vakıf eseri, burası havarilerin metfun olduğu bir alan. Evet, girelim. Ben... girelim. Ayakkabıyla girmiyoruz. Burada Yahya, Yuhanna, Yunus, Paulus Hazretleri. Evet, evet. Ee, İsa Aleyhisselam Hazretlerine inanan 12 havariden ikisi burada metfun. Evet, Doğru mu Evet. evet. Habibi Neccar Hazretleri de burada ama bir alt katta. Bir alt katta. Tabii şehir yaklaşık olarak... 13 deprem büyük deprem görmüş. Bunların büyük bir kısmı onun üzerinde. Dolayısıyla böyle büyük depremler gördüğü için şehir dola dola aşağıda şey olmuş yani. O zaman bu türde de Kur'an-ı Kerim'de, Yasin-i Şerif'te anlatılan Allah Celle Celalü'nün bizzat Yasin-i Şerif'te anlattığı Habibine Celalvetleri o Beğa Milak sema medetindeki saygıda bahsedilen anlatılan hususlar bunlar. Biz burada ve yahya Yunus, yani Yuhanna ve Paulus Hazretleri'nin başında e, Devlet ve milletimizin birlik beraberliği İslam aleminin mutluluk ve huzuru insanlar Huzur, saadet ve barış hidayetler gelsin diyor Ve sizlerin adına Fatiha okuyoruz. El ve Birazdan da Habil Neccar Hazretleri'nin türbesine ineceğiz burada Cami tam anlamıyla bir vakıf medeniyeti, vakıf kültürü ve vakıflar genel müdürlüğümüzün mukdesinde Aziz Ecdat tarafından 100 yıllar önce kurulan Habib Vakfı Külliyesi, Camisi ve Türbe. Birlikte ziyaret ediyoruz. Evet Habib Neccar Hazretlerinden bizzat Yüce Yaradanımız Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin-i Şerif'te bahsediyor ve Habib Neccar Hazretleri'nin şu an türbesinin, makamının bulunduğu yerdeyiz, Antakya'da, Hatay'dayız. Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Estaizu billahi ve ca'emin aksal medinatı racu bin yasa gâle yâ kavmittebû yürselîn ittebîvû mellâ yeselikûm ecrem fevmüktedû ve maliye de yâvdül tarani ve eyleyhi türcevû. Yani kavmimiz anlasalardı, onlara sahip çıksalardı ve anlamadılar, şehit ettiler bizi ve Keşke bilebilselerdi, hidayete edebilselerdi diyor o Kuran-ı Kerim'de Evet ve Habibin Eçer Hazretleri'nin vakfı, külliyesi, türbesi ve şu an gidiyoruz. Mahmut Bey hemen dönelim evet, değil mi efendim? Birbirimize mi bir dönelim? Evet, hemen hemen şu anda şey. külliyenin, içerisindeyiz, evet, külliyenin içerisindeyiz. Bu bir sütun var. Bu sütunu ben çok bilmiyorum ama sanırım bir güneş saati anlamında da kullanılmış olabilir. Tabii, çok hoş bir eserler konzumesi ee, değil mi? Evet, şeyi gösterelim şöyle. Tamam, ee, burada şey. bir çeşmemiz var ki çok güzel işlemeleri olan bir çeşme. Tarihi eserleri yorumlama konusunda değerli abim siz benden çok daha... Efendim, maarisiniz. medeniyete medeniyet diyebilmek için mimarisine bakmak gerekiyor. Mimari evet. önemlidir ve gerçekten bir sanat harikası, şadırvan ve suya da en güzel şekilde değer veren su, aziz bilinir kültürümüzde. Su gibi aziz olun denir ve aziz ecdadın Vakıflarını araştırdığımızda en çok su medeniyetiyle ilgili vakıflar var. Çeşmeler, seviller, selseviller, köprüler, su yolları ve sularla ilgili han ve e, hamamlar su medeniyeti su kültürüdür. Ama o kadar çok diyarlar gezdim ki su medeniyetini en güzel şekilde vakıflaştırıp taşa işlenen e, Habibi Necar külliyesinde gördüm. Değerli izleyenlerimiz, vakıf ve vakıf medeniyeti, vakıf şehirlerimiz vardır. Onlardan birisi de hiç şüphesiz Antakya Hatay'dır. Ve Hatay'da Antakya'da medeniyetimizin taşa vurduğu mimarisiyle o vakıf eserlerini anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Elbette Antakya Hatay deyince Habibi Neccar ve Camisi Külliyesi ve Vakıf Eseri geliyor. Belgesel görüntülerle şu an Habibi Neccar Camii Külliyesi ve Vakfı'ndayız. Birlikte izliyoruz.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 Hatay'da vakıf medeniyeti, vakıf kültürümüzü araştırmaya devam ediyoruz. Çok sayıda vakıf eseri var. Onlardan birisi de Nakip Camii. Ve Nakip Camii'nin en önemli hususiyeti, özelliği ise ilk resmi kütüphanenin 1890 yılında burada açılmış olması. Evet, Nakip Camii bir vakıf medeniyeti eseri ve caminin çevresinde düzenleme yapılır 1800'lü yılların sonunda. İnsanlar kitaplarını toplar ve getirir ilk resmi halk kütüphanesi burada açılmıştır. Kolay gelsin. Hayırdır ne yapıyorsunuz siz? Yoruldum oturuyorum. Şöyle hadi biz de az bir oturalım bakalım. Hadi Çok bakalım. Sallamayalım. Hadi sallamayalım. sallamayalım. Nereden geldiniz? Ben buradayım. Öyle mi? Bu mahallede mi? Yok Harbiye'den. Harbiye'den geldiniz. Oo, Harbiye güzel yer. Sular, şelaleler değil mi? Biz de uzaklardan geldik İstanbul'dan ama Harbiye'yi iyi biliriz. Burası, bu dar sokaklar nasıl böyle? Ruhumu dinlendiriyor işte o Şişt, böyle. Hadi bir şöyle bakalım ya. <gülüyor> Neyse bunu. Ruhumu dinlendiriyor. Burası bir vakıf şehri, tarihi evet. eser, dar sokaklarıyla evet. değil mi? Evet. Burayı bilmeyenler, görmeyenlere bir çağrıda bulun. Çağrıda bulunalım. Gelin gö gelip görsünler. Kapımız her zaman açıyor. Biliyor musunuz bu nakip camiyi ilk resmi halk kütüphanesi olduğunu 1890'da ilk kütüphane Ay, buraya yapılmış. Biliyordum. Ve de oraya gidiyoruz. Yüz metre ilerinizde yani. Ya, Hadi ülke, beraber gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kitap önemlidir. Kitap, e, geçmiş, gelecek, kitap kültürüne sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Ve şu anda Nakip Camii 1890 yılında Osmanlı son dönemlerinde ilk halk evet. kütüphanesi olarak açılan yerdir. Kitapları sever misiniz? Çok seviyorum. Şu an kendimden utandım ben. Nasıl Niçin? bunu bilmem. Nasıl bunu bilmem. Öyle mi? Evet. Bak işte nakib cami. Nakibul Eşraf önemlidir. Peygamber efendimizin o e, seyit şeriflerin sicillerini tutan e, cami buradan içeri mi gireceğiz? Ama yani? açık değil herhalde. Ya. Açık kalmasını istemiştir. Öyle mi? Açabilir misiniz? Peki efendim selamun aleyküm. Tanıyalım sizi. İsmim adilci Civerek. Adil Bey görevli <gülüyor> misiniz? Hayır buranın cemaatiyim. Cem yanınızda. Ee, olabilir. Peki bizim geldiğimizi mi bildin sen? Hayır, bilmedim. Evet işte devam, bu devam. bu bir bu burayı bu vakıf medeniyetini, Kur'anların bir kerameti. Hanımefendi harbi burada kütüphane açıldığını ilk kez duymuş oldu. Evet, ilk defa duyuyorum. şu an göreceğim. Hiç, sizden bilmiyorsunuz. Mahmut Bey <gülüyor> konuşuyor. Ama biz tam buraya kapı kilitli derken pat çıkma geldiniz ya. Ee, şimdi iyi olacak hastaneye ana doktor gelir derler. Müthiş. Evet, şu anda biz ha, bak Kapı da açılmış tamam. oldu. Minareyi gösterelim. Muhteşem bir minare. Farklı. Ahşap ve alt taş işçilik. Şöyle döndüğümüzde de dünyanın birçok bölgesinde cami belgeselleri çektik ama çok farklı bir mimariye sahip. Ahşabın, taşın, o mekanın ne kadar güzel kullanıldığı. Avluda ise neler yok ki. Narinciye, ve barışın sembolü yüce yaradanın ve ve zeytuni zeytine yemin ettiği zeytin ağacı. Bu nedir efendim? Burma, burma, burma. Meşhur Trabzon. Trabzon hurması da var. Antakya'da Trabzon hurması. Ama Trabzon'da hurma yoktur herhalde. Var. <gülüyor> evet. Kit. <gülüyor> Sizler efendim bir tanıyalım sizi. Ben normalde öğretmenim de atanmamışım. Atamamış bir öğretmenim, tersilik yapıyorum. Tersilik yapmış Evet. Buraya gelip huzur buluyorsunuz. Buraya evet. geliyorum. Şu mekan var ya insana huzur veriyor. İşte bazen çiçek falan şurayı sudayım dedim. Derken baktım saat geç olmuş. Ben, <gülüyor> en son ee, hanımefendi mesajı noktalasın. İlk defa mı girdiniz? Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum ben, hani buranın ilk kütüphanesi var, bunları bilmiyordum. O biraz zaman, daha buraları karıştırmak gerekiyor. O zaman bir çağrıda bulunun sizin yaştaki Antakyalılara, Hataylılara evet, ne biraz, dersin burada? Biraz araştıralım şehrimizi, ya benim için de geçerli. Şehrimiz gerçekten önemli bir şehir. Yani çok böyle eskiye dayanan bir şehir, yani biraz araştırmak gerekiyor. Böyle şehrimizde aslında güzel Gezmek şeyler gerekiyor. var. Gezmek Sadece gerekiyor. Şey değil, diğer yerlerden de geliyor. Yerler, evet, diğer yerlerden de geliyor. Evet, değerli izleyenlerimiz yine Hatay'dayız, Antakya'dayız. Devralen farkıyla belgesel görüntülerle sizlerin Akip Camii'nden Osmanlı döneminin ilk resmi kütüphanesinin bulunduğu kütüphanenin önünden belgesel görüntülerle Antakya Hataya götürüyoruz. Birlikte izliyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz şu anda çok sayıda Hatay Bölgesi Antakya'da vakıf eserlerini restore etti. Son e, yıllarda e, %60-70'e yakın vakıf eserinin restore edilip tamir edildiğini öğrendik. Burası da aynen bu şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş. Evet, Vakıflar Genel Müdürlüğü logosunu şöyle gösterelim. Şu anda bu değişti logo ama bu çok önemli, tarihi bir logo e, ve... 1048 yazıyor orada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bayrak var, cami var, fabrika var, zeytin var. Hemen neler olduğunu bir izah edersek bayrak zaten Türkiye'mizi, devletimizi temsil, temsil ediyor. 1048 Anadolu'da ilk vakıf Malazgirt zaferinden yıllar önce Pasinler'de. Selçuklular tarafından kuruldu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü der ki biz en eski devlet kurumuyuz. Anadolu'da kuruluş tarihimiz 1048. Fabrikaları vardı önceden vakıfların ki o fabrikalar, Hareke, İpekli Bursa ve o halı fabrikaları çok önemli hizmet veriyordu o dönemler ve istihdama katkı sunuyordu. Devlet ve milletin kalkınmasına katkı sunuyordu. Camiler zaten Ayasofya ve Büyük Salat'ın camileri zeytin yaprağı da Evet Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor ama vakıflar genel müdürlüğümüzün zeytinlikleri var. Aziz ecdadımız birçok zeytinlik vakfetmiş. Şu anda zeytinliği ve zeytinleri de önemli şekilde koruyan ve ülke kalkınmasına katkı sunan bir teşkilatımız. Evet Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün eski logosu. Son şunu söyleyeceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz başbakanlığa bağlıydı. Görüyoruz zaten eski logoda var Türkiye Cumhuriyeti. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü şu an Kültür Bakanlığı'na bağlı. Yeniden arzu ediyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı olması gerekir diye söylüyor. Ve gezimizi burada devam ettiriyoruz. Dedik ya şehirlerin merkezindedir camiler ve şehir merkezi camileri merkez alarak çoğalır. Ama bu tür mimariye sahip camiler antik dönemden itibaren görüyoruz. Bunu Tarsus'ta görüyoruz, Orta Doğu'da görüyoruz. Ee, özellikle Orta Doğu coğrafyasındaki bir mimariye sahip bu şekilde taş, mihrap ve minberleri görüyoruz. 1286 87 tarihini gösteriyor. Evet Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılında... Ee, sefer düzenlediği e, zamanda buraya, buradan geçer ve burada cami, medrese e, camiler vakıflar kurulur e, hamamlar yapılır o camilerden biridir bu nakip camiyi nakibul eşraf yani Allah Resulü'nün ifade ettiğimiz gibi seyitler ve şeriflerin soylarını tutan Nakipler, Nakip Vakfı tarafından kurulmuştur. Evet, gezimizi vakıf medeniyeti araştırmamıza Hatay'da Antakya'da devam ediyoruz. Rehberimiz de burada. Kolay gelsin hanımefendi. Aha işte bu da bizim gastronomi az önce gastronomi derneği. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Efendim. Bilge Hanım. Bunu sanki ayarlamış gibi gibiyiz var. yemin ediyoruz ayarlamadık. Ben İsmail Kahraman belgeselci. <gülüyor> Tanıyorum sizi. Tanıyor musunuz? Tabii ki. Ciddiysiniz. Tabii ki. Mahmut Bey'in sesinden tanıyorsunuzdur galiba değil mi? Estağfurullah. Sizi bizzat tanıyoruz. Öyle sizde. mi efendim? Efendim şu an nedir bu kalabalık? Nereye gidiyoruz şu an? Bu kalabalık <gülüyor> e, Suriyeli ve Türk e, öğrencilerimizin birlikte kaynaşmaları için bir proje uygulamışlar. Milliyet Eğitim tarafından uygulanan bir proje. Onları Hatay'a anlatmaya çalışıyoruz. Bu sokaklarda biliyorsunuz üç inin birleştiği yerler. Buraları aktarıyoruz. Şu anda Suriyeli mi? Suriyeliler de var, Türk... Türkler de var. Türkler öyle de mi? var. Tam kaynaçlık evet. zaten. Evet. İnsan çok değerli değil mi? Evet kesinlikle. Evet. Ee, memleketimiz çok da kıymetli. Kıymetli memleketimizi herkesi bekliyoruz. Evet. O zaman bir iki cümleyle bu bulunduğumuz sokağı, şu grubu bahsettiğiniz neler söylersiniz? Şimdi sokağımız gördüğünüz gibi karşı tarafta bir caddemiz var. Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi, Kurtuluş Caddesi, Herot Caddesi diye bilinir eskiden. Ve o caddenin üzerinde küçük sinagog diye bildiğimiz havramız mevcut. Burada Sarımiye Camimiz mevcut. Hemen karşısındadır havranın ve Sarımiye Camisi sırtında Hemen bir katolik kilisesini barındırır, hemen arkasında da bakın şu sol tarafta bir hacının evi bulunmaktadır, Mekke'ye bir insanın evi bulunmaktadır. Yani burada gayri gayrimüslimde ayrımı olmayan e, sokaklar içerisindeyiz, burası üç dinin birleştiği bir merkezdir. E zaten Kur'an-ı Kerim'de de birçok diğer kitaplarda da Ya eyyühennaz buyuruyor Yüce Yaradan. Kur'an-ı Kerim'de en çok hitab-i izzet insana, insan merkezli, insan her şey değil mi? Kesinlikle. Bey'e çok teşekkür ediyoruz Hoş ekibine. Merhaba hoşça kalın. Birker çok de, deneyimli rehberlerimizdendir Türkiye'nin. Teşekkür ederim sağ olun. Çok sağ olsun. De. O zaman yani e, şöyle şöyle biz vakıf medeniyetini araştırıyoruz. Hatay, Antakya vakıf şehri de demek. Vakıf medeniyeti var, çok sayıda vakıf var. Neler söylersiniz vakıflardır? Mesela bir vakıf köyü var. Ee, diğer dinlerden, cemaatlerden vakıflar var ve Osmanlı dönemine ait vakıf. Burada da ilk resmi kütüphaneyi gördük Nakip Camii'nde. Vakıfla ilgili vakıf medeniyetiyle ilgili neler söylersiniz? Biliyorsunuz bir uzun çarşımız var. Orada farklı sektörlere ait e, sokaklar görüyorsunuz. Bir ahillik teşkilatı zeminde bir ahilik teşkilatına ulaşıyorsunuz. Tabii ki vakıflar bizim için çok önemli. Vakıf demek zaten insanın ve İnsanla beraber mimarinin birlikte yaşaması demek. O yüzden desteklemek ve bunu yüceltmek gerekiyor. İnşallah da Antakya'da bunların sonuçlarını görürüz ileride. O zaman son Devralen programı izleyicilere madem Devralen programını izliyorsunuz son cümleyi sizden alalım. Bakın tesadüfen Devralen programını biz Suriye'de belgesel çektik biliyorsunuz. Suriye belgeselimiz var. takip ediyorduk sizleri. Değerli bilgilerinizi takip ediyorduk. Çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Ee, dediğim gibi Hatay'a e, herkesi bekliyoruz. Burada daha çok anlatılacak şey var. O zaman burada kalsın ve Hatay'a davet ediyoruz. Belgesel görüntülerle yine Hatay'dayız, birlikteyiz, Antakya belgeseliyle karşınızdayız. Hatay, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olması münasebetiyle de oldukça stratejik bir noktada yer almaktadır. Hatay'da farklı dinlere mensup insanlar inançlarını özgürce yaşamaktadır. Cami, kilise ve havra, yan yana varlıklarını ve fonksiyonlarını sürdürerek bir hoşgörü mozeyi meydana getirmektedirler. Tatlı güzel, göz ve gönül ziyafeti sunan mekanlarda yersek, hem ağzımız, doğru mu efendim, hem dilimiz, hem gözümüz, hem gönlümüz mutlu olur. Muhteşem bir yerdeyiz Hatay'dayız. Evet, hak ettik zannediyorum tatlıyı, ee, dedik ya, yemek kültürünün belki başkenti Hatay 600 çeşit yemek, yanlış duymadınız, 600 çeşit yemek ve 60 tür ekmek çeşidi. Değerli izleyenlerimiz, durmak gerekiyor, adamlar biberden reçel yapıyorlar, tatlı yapıyorlar, biber tatlıları var, bu insanlar 600 değil 1600 çeşit yemek yapar tatlıyı birazdan yiyeceğiz. İzleyenlerimiz sizler adına yemekleri, bu tatlıyı yiyoruz, onu ifade etmek isteriz. Çünkü buralara gelesiniz, aslında biz prensip itibariyle yediğimiz, içtiğimiz bize kalsın. Biz gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerin tarihçesini anlatıyoruz ama bunu özellikle göstermek istedik ki mutlaka 600 çeşit yemekten biri sizin için ve bir biber tatlısı, biber e, reçeli yersiniz burada. Biz ama onu denemedik, güzel bir tatlı denedik, Kaytalı. Hatay'dayız, Antakya'dayız. Yani geçmişin Antakya Cumhuriyetinin kurulduğu binanın önünde Antakya'daki gezimiz devralen farkıyla devam ediyor. Heyecanlıyız. Burası Antakya, Hatay, Habib İneccer Hazretlerinin memleketi ve önemli bir yerdeyiz. Şöyle yaklaşalım. Asin Nehri'ndeyiz. Nehirler medeniyetimizi, kültürümüzü anlatır, tarihimizi söyler. Asin Nehri. Lübnan'dan, Lübnan Dağları'ndan doğar ve Suriye'yi boydan geçer. Suriye-Türkiye sınırını çizerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülür. Asin Nehri'nin nazlı nazlı aktığı Antakya'dayız. Evet şimdi de Asin Nehri'ni geçiyoruz ve tarihimizin ihtişamlı geçmişi. Bu nehirden su akmaz sadece, tarih akar, medeniyet akar, İslam Medeniyeti, Memlüklü Medeniyeti,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 Hatay'ı, Antakya'yı adım adım gezerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Evet Hatay'dayız. Hatay deyince durmak gerekiyor. Antakya, binlerce yıllık tarih, İslam medeniyeti, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti. Ayrıca Hatay bir cumhuriyet de kurdu. Devlet, tabii. Fakat biz öncelikle vakıf. Çünkü bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti, vakıf tarihi. Hatay'da vakıf medeniyeti çok önemli bir şahsiyet. Mehmet Hocamla birlikteyiz. Buyurun efendim. Şimdi Hatay tarihi belirttiğiniz gibi çok zengin bir tarih. Çok eskiye dayanan bir tarih. Ama özellikle işte 900'lü yıllarda ilk defa Türklerin geldiği bir bölge. Türkler'in ilk defa burayı zapt etmesi 1085, 1084 yılında Süleyman Şah tarafından Haçlıların elinden alınıyor. Antaki prenslerin devamının elinden alınıyor. Ama 14 yıl sonra 1098'de Haçlı seferleri başladığında sil süpür hepsini yok ediyorlar. Yani büyük bir katliamla ele geçiriyorlar. E, bu 1268 yılına kadar Haçlı, Antakya Haçlı Prensliği kuruluyor. 1268 yılına kadar e, o prenslik varlığını sürdürüyor bölgede. E, 1268 yılında Baybars e, Antakya'yı zapt ediyor. Zapt edilmesi çok zor bir şehir. Surların e, yer yer, e, askerin gidebileceği bölgede 20 metreye kadar yüksek ve 2-3 metre genişliğinde, kalınlığında e, surları var. Ama Baybars e, bu surları aşıyor. Şehri zapt ediyor. E, burada bahsetmemiz gereken başka bir şey var. Baybars e, Anadolu'ya kadar gittiğinde orada e, Orta Asya'dan beri e, Moğolların önünden gelmiş olan e, Türk kabileleri e, ya da aşiretleri e, karşısına çıkıyorlar ve diyorlar ki biz, e, burada sıkıştık kaldık, bize yer gösterdi. E, Baybars kendilerine Diyor ki, 40 bin çadır, kişi değil, 40 bin çadırlık bir bölüm Kozan'dan Gazze'ye kadar olan bölgeye yerleşsin diyor, size verdim diyor. Haçlılar'dan boşalmış, tamamen o dönemde ilk defa bölgenin tamamı Türk hakimiyetinden geçmiş oluyor. Ondan sonra gelen seyyahlardan öğrendiğimize göre, ondan sonraki dönemde bu bölgede Türkçe konuşuyor ve ovalarda e, tüm Türk aşiretleri Türkmen aşiretleri e, yaşıyor e, bu e, böyle bir ortamda e, tabii memlük hakimiyeti e, devam ediyor zaman geliyor çıkar çatışmaları e, Osmanlı e, döneminde çıkar çatışmaları başlayınca e, Merdaı biliyorsunuz e, ta 1510. Evet 1516 medaıkta e, Osmanlı hakimiyetine giriyor Bölge. Ee, ondan sonra... Ama Türk hakimiyetinden Türk hakimiyetine geçmiş oluyor. Önemli bir değişiklik yok. O dönemden kurulmuş vakıflar var. Benim e, hatırımda kaldığı kadarıyla e, Sultan Gori Vakfı var. Ben onun e, vakfiyesini incelemiştim. E, ta, o zamandan... E, Sene kaç e, Şeyi Tam hatırlamıyorum ama Memlik döneminde 1300'lü bin yıllarda olması lazım. Sultan Gori Vakfı. O vakıf şu anda halen Hayatta diye biliyorum ben. Ee, incelediğime göre e, Reyhanlı bölgesine kadar içine alan Cisri Çuğur bölgesinden Reyhanlı'ya kadar olan Bölgeyi içine alan bir vakıftı. Ee, daha sonra e, Kurulan vakıflardan Şimdi ismini hatırlamıyorum. Kurulan bir vakıf e, O şeyin Alanının bir kısmını da içine alıyor. Şimdi Gelelim e, şehrin içine gelelim. Bu dediğim gibi Güney'de, Reyhanlı bölgesinden aşağıya doğru uzanan bir şey. Şimdi rahmetli Halit Saliloğlu'nun belirttiğine göre burada Osmanlıların hakimiyetine geçtiğinde bir takım hanlar var, yapılar var. Bunlardan kendisinin tahminine göre beş tane haman memlük döneminden Şehir merkezinde, Şehir merkezinde e, kalmış olması muhtemel diyordu, vakıf, vakıf, vakıf. E, hatta bugün onlardan birisi benim hatırladığım, e, Kurtuluş Caddesi'nde Beyseri Hamamı. E, bir diğeri sanıyorum, e, Sinan Paşa Vakfı daha sonraki bölgede, Ulu Cami'nin yanında. Ulu Cami yine aynı dönemde yapılmıştır. Ulu Cami hangi vakıf, şey mi? Memdikleri? Ulu Cami'nin Cami o dönemden, evet. O dönemden e, kalan Memlük vakıflardan, vakıf. tabii tabii. Bey. O dönemden kalan Ulu Cami'nin hemen yanında eee <gülüyor> Sinan... Evet. E... Biz hocam apar topar geldik. Çok sağ olun. Bunları bilebildiğimiz. Hayır, Osmanlı mi? dönemi, Osmanlı döneminde e... Sinan Paşa Vakfı olmuş. O şeyin karşısındaki Ulu Cami'nin yanındaki o ara sokaktaki hamamın adını meşhur. Cindama mı? mı? Evet. Askerlerin yıkanmasına mahsus olduğu için şey mı? Yavuz Sultan Selim'in ilk seferleri sırasında bunlar. Bu hayır bu o da şeyden gelme. Memlük döneminden gelme. Ve daha sonra dediğim gibi Osmanlı dönemine geçince Sinan Çok Paşa vakfı olmuş. Değil? Hele vakıfların var. şahı bu Kayası'daki vakıfta. Bakın şimdi Habib Necar'ın kendi vakfı var. Ulu Cami'nin kendi vakfı var. Olucaminin yanında, siz Payas'a e, gitmeden önce buraya bakalım, Sokollu Mehmet Paşa e, Payas'taki külliyeyi yaptırmaya başladığında e, ki orada Sarı Selim Camisi derler, onun ilgisi yok. Zamanı e, onun zamanı olduğu için söylüyorlar, Sokollu Mehmet Paşa bizzat e, kendi servetinden yaptırmıştır külliyeyi. Çok büyük adam Sokollu'ya e, evet aynı. aynı anda Burada nedense hiç gündeme gelmemiş, Sokullu Mehmet Paşa'nın burada Ulu caminin hemen yanında Bedesten vardır. Muazzam bir eser. Bugün yarısını işgal Yine etmişler. Bir Sokullu Paşa vakti Sokullu, Evet evet. Hatta e, o yapıldığında Ulu caminin etrafta vakıf dükkanları varmış gelir getiren. E, Ulu Cami şeyleri isyan etmişler, e, idarecileri, vakıf idarecileri. E, bu Bedesten açıldı, bizim şeylerimizin, kiracılarımız oraya e, gidiyor, gelirimiz kalmadı diye şikayetle bulunmuşlar. E, gerçekten Bedesten, res resmini gösteririm birazdan ben size, e, şahane bir yapıymış. Aynı şekilde aynı dönemde, e, çarşının içinde uzun çarşı, e, hemen bir tarafı uzun çarşıya açılıyor, Sokullu Mehmet Paşa bir han yaptırıyor. Aynı dönemde. E, yani Bedesten de şey aynı dönemde yapılmış. Ohan şimdi başka bir isimle işletiliyor. Biz e, müdahale etmiştik vaktiyle bu dehasıyla. Dehası değil Merdan. Yani ne kadar acı ilgisizlik, kaygısızlık, Sokullu'yu niydi de gördüm müthiş bir bedesten yapıyor. Yine o e, Karamanoğulları Sungur Bey e, camisine vakfediyor. Girina Köprüsü'nü gördüm Ivan Bil için. Muazzam bir şey tabii. Muhteşem bir eser. Tabii. Ya bu adamlar hep hayatını vakıflarla tabii. kurmuşlar, yaşatmışlar. Biz Tabii. o vakıfları anlamaktan, anlatmaktan aciz. Size... Bugün vak, bugün vakfiyeleri onların e, geçerli ama 1850'li yıllarda elden çıkarılmış bunlar. Ohan da şeyde çalışlara satılmış. 1850'li yıllarda 52-53. Osmanlı, Osmanlı döneminde e bunları şey. sabunhane yapmışlar. Hem Ohan'ı hem Bedesten'i sabunhane yapmışlar. Yani daha yakın yıllara kadar burası sabunhane olarak e, kullanılıyordu. şeyden de vaktiniz çok dar biliyoruz. E, bu kadar önemli vakıf medeniyeti, bu şehirler çalışmalar, özellikle o sokullu Kervan başlı başına bir destan. Tabi. Evet. Şimdi Melendeki şey de aynı şekilde. Kervansaray ve cami Kanuni Sultan Süleyman'ın evet, tabi. Onun vakfıdır. Kanuni vakfı. Tabi. Hiçaz o... yolu üzerinde olması. Tabi tabi. Tabi zaten o orası yapıldıktan sonra o yol yürürlüğe giriyor. Eskiden daha işte Amikovası'na geçen Körfez'den bir yol varken Kanuni o seferinde bakıyor ki oradan geçiş çok zor orada o yapıları yaptırıyor ve dışarıdan nüfus bir yerleştiriyor derbent olarak orası yürürlüğe giriyor çalışıyor vergiden muaf belli bir mesafe Belen bölgesi tabi, Belen, çok kıymetli tabi, Tabii tabi. tabi, tabi. tabi, tabi, tabi. hocam şöyle toparlayacak olursanız ilgili yetki kamuoyuna. Biz o camilere girip çıkıyoruz. Hamama, kervansaraya, köprülerden geçiyoruz. Muhteşem bir vakıf mirası ama o vakıf kuran insanları, ismini bile bilemiyoruz. Çok görüyoruz, tanımıyoruz, ilgisiz. Bir de vakıf yerlerine 1850 dediniz. Hep tecavüz edilmeye kalkılmış, el er konumaya ve o yüzden de iki yakamız bir araya gelmiyor. Vakıf bilinci noktasında neler söylersiniz deyenlerdir. Şimdi gerek vakıf gerek tarihi eserler konusunda. Hatırlıyor musunuz? Ben öğrenciliğim boyunca hiç bize ne vakıf eserlerden bahsettiler ne tarihi eserlerin korunması gereğinden bahsettiler. Hiç bahsedilmedi. Biz bunları daha sonraki yıllarda öğrendik, inceledik, gördükçe. Bence programlarımıza alınmalı. Daha küçük sınıflardan itibaren daha üniversiteye kadar ileride branşlaşma da oluyor tabii. Bunların gerek tüm tarihi eserlerinin gerekse özel bir yapısı olan yani insanlığa e, hizmet için bırakılmış olan o yapıların korunması ve yaşatılması gerektiği bilincinin daha çocuklarda okulda, e, okulda verilmesi ders, ders, ders olarak bunun verilmesi lazım. Yoksa o şuuru siz yaşatamazsınız. Hocam, yaşatamazsınız. Genel Müdürlüğün logosunda cami bayrak vesaire var. O müthiş bir şey. E, Herekke ipek halısı bir vakıf vesaire. Evet. Geçmişe baktığımızda halahaneler, fabrikalar. 1048 şeyini taşıyor. Evet. Bugün başbakan, geçmişte başbakanla bağlı olan vakıflar bugün Kültür Bakanlığına bağlı. İnşallah Cumhurbaşkanlığına kısa sürede bağlı olur. Biz size işte o vakıf eseri olan bir zamanlar meşhur dünya markası olan Hereke İpek Hallı'larının dokunduğu 1850'lerde vakıf evet. eseri olan Hereke İpek Hallı'larıyla ilgili bir kitabı hediye edelim efendim. Çok teşekkür ederim. Kabul evet. ettiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Burada camiler, vakıf eseri olan özellikle camilerde geçmişte çok şeyler vardı. Bu kilimler, halılar hediye edilmiş 150 yıllık. Bunlar restorasyonlar sırasında kayboldu gitti. Aynı zamanda oralar o tarihi hazinenin zapt edildiği yerlerdi. Yani hürmeten oraya bağışlanan pek çok şey. Zaman içinde yerine yeni kilim alınarak, yeni hal alınarak e, fabrika alınarak onlar elden çıkarılmış ve kimin müzesinde şimdi ya da kimin şeyinde e, kaybolup bilmiyoruz. gitti o evet. mallarımız bu e, hassasiyet gösterilmedi bilinç, vakıf bilinç evet, evet Mehmet hocama çok teşekkür ediyoruz çok kısa zaman dilimi içerisinde çok güzel bilgiler verdi biz sizlere Hatay'dan, vakıf şehrinden vakıf medeniyetimizin ihtişamlı geçmişi Hatay'dan Mehmet hocamla sohbetlerimize devam ederken vakıf medeniyeti belgeselini sizlerle paylaşıyor vakıf medeniyeti belgeseliyle Karşınızdayız. Su medeniyet, su kültür, su hayatın ta kendisi. Su görünce hep heyecanlanırız, diyelim Mahmut Bey. Burası müthiş bir göl, farklı bir yer. Neredeyiz efendim? Şu an e, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı e, Gölbaşı Mahallesi'ndeyiz. Mahalle diyoruz artık. Daha doğrusu burası Adalar Mahallesi. Gölbaşı eskiden tek mahalleymiş, yani, ayrılıyor. Buradan, burası evet, Amik Ovası, evet, Amik Gölü'nün başı. Su kaynaklarında mıyız? Evet su kaynaklarındayız. Burası Amik Gölü'nün başladığı nokta aslında. Yani Amik Ovası bugün kurutup Amik gö Gölü'nü kurutup ova evet, yaptılar ama, evet. Amik Gölü ama hala burada kaynakları. yaşıyor aslında. Evet. Yani. Amik Gölü deyince durmak gerekiyor ve Amik Ovası, Amik Gölü çok önemli. Ee, dinler tarihinde çok önemli. Özellikle Yahudi inancında çok önemli. Ee, İslam inancında da burasının önemli olduğunu biliyoruz ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın Hz. İsa Aleyhisselam'la Deccal'ın ordusunun burada savaşacağı, hatta Yahudilerin burada savaşılacağı, Armegadon Savaşı, Melhame-i Kübra, Böyle, yani rivayetler o, gibi, var. Rivayetler evet, <gülüyor> hakikaten önemli. Ee, Armegadon Savaşı, Savaşı dediğimiz o savaşlar ve e, zaten bir anlamda belki üçüncü Dünya Savaşı bir yerde devam ediyor ama 70 bin e, Yahudi'nin burada e, da, da işte her ağaç, her taş benim arkamda bir böyle de bir rivayetler var değil mi Mahmud Bey? Bu, bu işin e, yani tarihsel, Anlatılır e, tarafı. tarihsel devam Türk kısmı orası değil. Yani Buranın bir biraz var. siz, yani mutlaka birçok şeyler söyleniyor. Ee, Yahudi kaynaklarına baktığımızda da burayla ilgili bazı bilgiler veriliyor. Ee, İslam kaynaklarında önemli evet. bilgiler var ama bir evet. gerçek var ki şu anda biz o gölün başındayız, gölün kaynağındayız. Evet. Burası bereketli topraklar olduğu için değerli İsmail abi, birçok insanın bu bölgeye sahip olma isteği var. Yani birçok kültürün, birçok medeniyetin bu bölgeye sahip olma isteği var. Zaten e, hemen Reyhanlı'nın e, orada da, yani Demirköprü dediğimiz bölgede de e, Atçana e, büyükleri var. Yani bu bölgede de birçok medeniyet yer almış. Ondan sonra burada e, yani buğdayı sakladığı, koruduğu rivayet edilen e, Şubbili Luma'nın e, heykeli bulundu. Yani muhtemelen İskender'ın taraflarında bulundu ama şu an tam hakim değilim, yanlış da söylüyor olabilirim. Ama e, dayı depoladığı söylenen e, önemli bir e, tarihsel figür yani bir, Burası bir yani. Şu, bu bu ya yani bu e, Reyhanlı'dan bu tarafa gelen bölgede Duman'ın e, da oldu şimdi şunu da baktığımızda tabi Amigovası Armegadon savaşı Melhame-i Kübra, İsa Aleyhisselam'ın işte Deccal olduğu burada savaşacak evet. olmaz. İslam kaynaklarında işte Müslümanlarla Yahudiler arasında. Mantar, bir ara kutsal kasenin bile Hatay topraklarında olduğu ile ilgili bir şey yaymışlardı. Re e şey, reklam olsun diye ama tabii onun gerçekliği için de Önemli. Medeniyetler, uygarlıklar hep su başlarında. Suyun olduğu yerlerde ama gerçekten müthiş. Şu anda güneş yavaş yavaş batıyor. Dağların ismi. Amanos'da bu bak. karşı bölge. Amanos'lar e, Amanoslar gayet e, bakir aslında bir bölge. Yani su kaynaklarının da olduğu bölgeler buralar. Burada şu çanakta, evet. bu, bu çanakta, evet. İsmail abi bu çanakta su birikiyor. Şu, şuralarda kaynaklar var, temiz su kaynakları var. Bu temiz su kaynaklarından e, akan sular şu gördüğünüz çanakta birikiyor ve bu sular... Daha sonra tarımsal sulamada kullan. Aslında tarımsal sulamada bunun kullanılması yasak ama bir şekilde vatandaş yani su bulamayınca mecburen. Bu şu an ulusal sulak, ulusal koruma altındaki sulak alan burası. Milli park. Tabii tabii. Ulusal öneme sahip sulak alan burası. Şöyle biz çıkalım Mahmut Bey şöyle şuraya da çıkabiliyoruz değil mi? Evet. Evet heyecanlıyız değerli izleyenlerimiz, Amik Ovası'ndayız, Amik Gölü'nün bulunduğu yerdeyiz, Amik Ovası'nı suluyordu bu göl ve biz şöyle bir tırmanalım. Evet, şöyle yaklaşıyoruz. Evet bir taraftan da sallanıyor değil mi? Şöyle yaklaşalım. Evet Muhammed Bey siz ağlıyoruz. İş adamı abimizin, e... Rami vardır yaptırmış olduğu bir şey. E... Kayık bildiğim kadarıyla. Tabii, gezebiliyor muyuz? Tabii bu normalde bununla geziliyor. Bunun teknesi de var. Yani daha çok böyle e, yani bir yardım kuruluşunun e, yani ama yani o, o yardım kuruluş çatısı altında yaptırılan, yaptırılan bir şey. Evet. Kendilerinin e, yönettiği. Ama tabii buraya devlet büyükleri geldiği zaman bazen bu e, kayıkla turlayabiliyoruz. Yani evet. Şey olduğunda bu e, şu anda teknemizin motoru yok. Motorla beraber gezilebiliyor. çiçekler var tabii tabii orada Tabi tabi. Orada ne çiçekleri var? Nilüfer çiçekleri, Nilüfer çiçekleri, var. çiçekleri var. Sarı Yöntü renkleri var. var. Diğer kıyıda da başka çeşit nülüfer çiçekleri var. zannediyorum şey e, dudağcı. dudağcı evet. Evet. Hakikaten bereketli evet. de bakir. Değerli izleyenlerimiz maalesef suların suyun kıymetini bilmiyoruz. Aslında su fakiri dünyamız. Şöyle kameraman arkadaşımız hem göstersin şu muhteşem manzarayı. Şöyle yaklaşır kameraman. Bu göl Amik Ovasını suluyordu ve Amik Gölü'ydü. Daha sonra göl kurutulur maalesef, karar alınır. E, gölün suyu Asi Nehri'ne aktarılır. Afrinçayı Asi Gölü ile maalesef o güzelim su Karadeniz'e gider, tarama açılır. Aslında burada bir fauna, e, yaban hayatı, kuşların geçiş güzergahı var idi ama bugün o güzergah Yok, değil mi evet. Karadeniz'de oldunuz ne zaman? Karadeniz aklınıza geldi mi? Akdeniz'e dökülür. Akdeniz Akdeniz. <gülüyor> Karadeniz mi dedim? <gülüyor> evet. evet. evet. Abi, ordulu olunca, ordu mu giresun, giresun müsünüz? Giresun giresun, giresun Ama olunca. Bırınızda titiyor tabii. Her yer ana. Tabii, bırınızda titiyor tabii. Ay, ne iş bir güzellik. <gülüyor> değerli izleyenlerimiz bakın, şu muhteşem manzaraya. Burada e, değerli abi göçmen kuşların seyahat ettiği bölge ve dinlenme alanı burası. Burada e, göçmen kuşlar sazlıkların arasında geçip yuva yapıyorlar ya da işte dinlenme alanı olarak kullanıyorlar. Çok verimli bir göl burası. Birçok e, balık türü burada yaşar, e, faunası çok. Yani şimdi sarı benli var, sazan var, çupra var, e, yılan balığı var, karabalık var. E, tabii bunlar dönem dönem çıkar. E, fakat işte tabii e, yani şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Belli dönemlerde özellikle jeneratörle avcılık yapan e, kaçak avcılar var burada. O jeneratörle e, avcılık yapıldığı için birçok balık türünün soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Yani özellikle eskiden çok fazla yılan balığı vardı. Çok az sayıda yılan balığı var. Sanırım ciddi oranda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Birkaç e o zaman balık bir evet. çarı da bulunuyor. Evet. Burayı korumak gerekiyor. Evet. Ve maalesef gölü kurutmuşuz. Tabii o günkü devlet yöneticilerimiz ne amaçla bu yapıldı? Keşke muhafaza edilsin. Balıkların dolayı, insanların evet. şikayetlerinden dolayı yansıtma mikrobu çok fazla Olmasın bölgede diye vatandaşın şikayetlerini artık kayıtsız kalamıyor o zamanki e, irade ve e, mecburen kurutmak zorunda kalıyor. Kuruttuktan sonra tabi Asiyi taradı der babam yani Asiye'yi taramışlar yani o bayağı bir derinleştirince buradaki su ya bütün göldeki su oraya doğru akıyor oradan da denize akıyor. Aslında çok verimli bir suyumuz temiz su kaynağı yani tatlı su kaynağı e, sürekli Asiye doğru akıyor. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim buraya Normalde kanallar aracılığıyla Cebelitarık boğazından yılan balıkları geliyor. Ne diyorsunuz? Cebelitarık yılan balıkları tabii oradan buraya gelir. Orada şey yapar, orada yumurtlar burada beslenmeye gelir. Yani bu bilim adamlarının ispatlarıyla ortadadır yani. Ki burada birçok balık türü vardır. Yılan balığı öyle kolay avlanabilen bir balık türü değildir. O yüzden pek yani gözde göremeyiz ama diğer küçük balıkları hani sarı benli çupra tatlısu çuprası vesaireyi yer yer burada yani oturduğumuzda görebiliriz. şu anda güneş batıyor. Evet. Amik Ovası'ndan Amik Gölü'nden bir güneş daha batıyor. Aslında Hatay Antakya muhteşem bir medeniyet. Binlerce yıllık bir geçmiş, binlerce yıllık bir tarih. Kutsal kitaplarda adından söz edilen. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin-i Şerif'te bahsedilen Habibi Necjar'ın diyarı Antakya Hatay ve Osmanlı Selçuklu ve diğer medeniyetlerde önemli izler bırakan Hatay Amikovası. Evet, biz tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Belgesel, belgeselimizin kurumsal seslendiricisi Mahmut Bey bize rehberlik yaptı. Birlikte çok önemli, çok özel bir belgesel çektik Mahmut Bey. Çok gurur duydum, zevk duydum değerli İsmail abim, ee, Buraya bizim misafirimiz olmaya geldiğiniz için bu, bu güzel coğrafyayı da beraber adımlamak, beraber yani tarihe noterlik etmek diyorsunuz ya sizin tabirinizi çalalım. E, hakikaten bizim için önemliydi. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirin. Evet, hoş bulduk diyoruz. Şimdi değerli abim, e, arkamızdaki gölde, yani gölbaşı gölünde iki tane ada var. Biri küçük ada, biri büyük ada. E, yani büyük adada da e, bir tane aile yaşıyor sadece. Daha doğrusu bir nenemiz yaşıyor. E, ve onunla beraber onun kızı yaşıyor. Bir nene, e, bir kız yani anne kız diyelim biz onu ne diyoruz. Şimdi e, orada hayvanlarıyla beraber tek başına, kendi adasında yaşayan bir annemiz var yani. Ya nasıl peki buradan bağlantı? E, vallahi buradan nasıl bağlantı? Kayıklarla yani bir şey lazım doğal olduğu zaman da. kayıkla götürüp götürür. Tam buradan, bir doğal hayat. Tabii tabi, tabii buradan bağırdığı zaman işte Mahmut abilerin halası oluyor yanılmıyorsam. Ya, e, bu, bur, buradan oraya bir şeyler gidiyor, oradan buraya bir şeyler geliyor. E, i̇nekler var ve ineklerle geçiniyorlar bildiğim kadarıyla. E, son derece doğal bir hayatları var. Yani adası olan bir teyzemiz var orada. Yani biz şimdi değerli izleyenlerimiz <gülüyor> çok tevazu. Ve Mahmut Bey'im burada bir ortak arkadaşıyla harika bir balık restorantı var. Evet. Ben programlarda hiçbir tarafın özellikle yemek reklamı yapmak istemem ama Hatay'a gelirseniz sadece 40-45 kilometre burası mutlaka gelin o balık restorantında Değil mi Mahmut Bey? Kusura bakma yani sarı izinsiz yaptım ama mi? şu bu muhteşem manzarayı izleyerek hangi balıkları pişiriyorsunuz burada? Vallahi şimdi burada sarı benli, sazan, çupra, e, yılan balığı olduğu dönemlerde bulabildiğimizde yılan balığı, e, kara balık e, yapıyoruz. Yani yapıyor daha doğrusu ben Mahmut bir abi. şey daha verdim. Evet. Müthiş sesin nereden geldiğini hakikaten kurumsal sarı kurumsal sesimizi soruyorlardı ya. Müthiş bir ses bu. Nasıl? De bu kadar güzelin manzaranın olduğu yerde balıkla yerseniz sağ ol. Estağfurullah abi ben burada bir belgesel çekimi yapmaya geldiğimde bu bölgeye aşık oldum. Ee, Sağolsun Mahmut olsun eee Mahmut abi bize çok aç olduğumuz bir dönemde bizi burası supura... insan muhteşem bir insan yani illaki sofrasını size açar. Ee, ya biz e, çok da acıkmıştık. Yani şimdi biz utanıyoruz söylemeye. Yani bakkal makal arıyoruz ama e, biz çay içecek bir yer var mı falan derken de bir dakika yani. Yemek yemeden adamı göndermeyiz dedi Mahmut abi sağ olsun. O gün burada bir çupra yedik. iş o iş. O çupradan sonra... Restoran. <gülüyor> <gülüyor> ama muhteşem bir restoran. Mahmut evet reklamını mahmut yapıyoruz. Abi, mahmut abi çok güzel bir yer yaptım buraya. Hataylılar, <gülüyor> Hatay'a gelenler kesinlikle bu manzarayı buradan yetişen balı geçtiğinde yemek istiyorsanız hemen bakın gösterelim. Nasıl ulaşabilirler? Buranın adresi nasıl efendim? Ee, Kırıkan. Adalar köyü. Bak şimdi Muhittin amca köyün en yaşlılarından birinin yanına gidelim. Allah ha, sağ olsun çok değerli bir abi. Yani bizi dövmeye falan gelmiyor yok, değil yok, mi? Yok yok o bizim canımız. O Evet evet. Anadolu insanı. Evet. Güzel insanlar. Burada tak. gördün mü ya sen evine misafir edecek ya oturup beraber bir bardak çay içecek. Oh. Yani buranın insanı böyle tatlı, e, sempatik insanlardır. Muhittin, Muhittin abi de onlardan hı hı. biridir. Selamun aleyküm Muhittin Bey. Kaç kaç efendim? 71. Seni evet. ben bahçede gördüm orada. Ne yapıyordun orada? Bazı zaman gördüm. Şu, çalışıyordun orada. Çalışıyordum orada Zeytinim var onun tarafını taşıyordum. Öyle mi? Evet. Ee, ve buradan yani yetkililere evet. çağrıda bulunuyoruz. Evet. Bak, mahsul ekme dikme dönemi değerli izleyenlerimiz. Ha, bakın, bakın. Bakın. Olur mu ya? Elimizi falanımızı bağlamışlar. Bu kadar kredi çekeceğiz, çekemiyoruz. Evet, Tarlarımızı icare vereceğiz, veremiyoruz. Çünkü suyu yok, veremiyoruz. Neler, ne ekip dikiyorsunuz Pamuk. Öyle mi? Evet. O zaman sen Sayın Cumhurbaşkanımıza bir çare davulun. Hadi mikrofon senin hemen. Sayın Cumhurbaşkanım bu sözü sağa söylüyorum. Bizim elimizi kolumuzu bağladılar. Bütün taralarımıza hiciz koydular. Elektrikten dolayı. Elektrik o zaman çiftçinin durumda olduğunu siz biliyordunuz. Şimdi biraz çiftçinin yüzü güldü ama bizim elektrikler kesilmiş. Ne zamandan beri kesildi? İki seneden beri kesildi. İki seneden beri kesilmiş. O zaman şöyle bir çağırdı da ben de bulunayım, Hatay Valimize, Enerji Bakanımıza bu insanlara sahip çıkmak gerekiyor. Ekilmedik yer, dikilmedik tarla kalmasın deniyor ya, evet bu insanlara gerekirse e, imkanlar sağlanmalı, elektrik hiç alınmamalı ve köyde insanları yaşamalı. Köy hayatı önemli, eğer köy hayatı biterse, her şey biter, bu elektrikler verilsin istiyorum. Tarlayı satma. Mecburuz. Niye? Bir şeyimiz yok. O da, satılmıyor. Yani o da şey, satılmıyor. Miras malı olduğu için bölünemez, ya, satılmaz. Yaş kaçı yani. be? Yaş 71. Bir... Burada mı doğdunuz? Burada doğdum, burada öleceğim. Gitmeyeceksin başkadır. başka bir tarafa. Elektrik verirseniz de gitmeyeceksin. Verseler de gitmeyeceğim, vermeseler de. Şöyle yapalım. Bu gölün geçmişi nasıldı? Buralar nasıldı? Burası? Şöyle bir gel, şöyle de bir gel hadi. Bu gölün çok güzel bir Şöyle var. gel bakalım. Anlat anlat bana. Eskiden balık buralar balık şeyli, balık doluydu. Içi balık doluydu. Bütün 300 400 tane. Şu adada oturuyordu. Bütün balıktan geçiniyorlardı. Şöyle Hem evet. yani balığı da. Evet. Bu abi gölünü kuruttular. Bu balıklar hepsi öldü gitti. Bizim gölümüz böyle boşta kaldı. Abi gölü kalsaydı bizim daha hayatımız daha başka olurdu. Tabiata müdahale etmemek gerekiyor. Ve tabiatı korumak gerekiyor. Çevreyi korumak gerekiyor. Ve özellikle köy hayatını diri tutmak, yaşatmak gerekiyor. Biz Amik Gölü'nün kaynağında Amik Ovası'nda, Hatay'da tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya devam ediyoruz. Allah ısmarladık. Gülen gülen, ulan, Peki ulan, bir türküyle ulan. bizi uğurlayın. Ya vardır, vallahi, ufak, vallahi, ufak vallahi, bir türkü vardır. <gülüyor> hadi, hadi, hadi, siz biliyor var. musunuz? Nasılsınız öpecek? Sizden burada doğdunuz. Evet. Nasıl? Bu göl buradaki hayat nasıl? Valla bu eskiden eskiye göre burası çok şimdi değişti. Eskiden İyi oldu kötü mü oldu. Daha kötü oldu. Niye? Eskiden neydi? Eskiden çok balık vardı. Şimdi balık hiç kendine. Hangi balıklar var? Karabalık vardı, sarı benli vardı, sazan vardı. Şimdilik onlar da yok. Şimdi evet. Biz bir Türk ülkeye uğradayım. Burada Vallahi sorunları dile bir... getir. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> evet değerli izleyenlerimiz, göl, hayat, tabiat ve korumak gerekiyor, tarihe o düşüp zamana noterlik yapmak gerekiyor. Biz Amik Ovası'ndayız, Hatay'dayız, Asin Nehri bölgesindeyiz ama en önemlisi de Amik Gölü'nün kaynağındayız. Evet belgesel görüntülerimiz var. Mahmut Yıldırım arkadaşımızın çektiği o muhteşem Amik Gölü'nün drone görüntüleri, güzelim belgesel görüntüleri var değil mi efendim? O zaman drone Aynen. görüntüleri, belgesel görüntüler ile sizleri Amik Gölü'nün kaynağına götürüyoruz. Biz Amik Gölü'nden buradan çıkan hangi balığı yiyeceğiz efendim? Sarıben yiyeceğiz. Sarıben yiyeceğiz. Abi, sarı Onu da göstereceğiz hemen buralara bu gel. Her yerde de... yok mu? Öyle değil Abi Tabi bu buraya has bir balık. Öyle değil mi? Peki. Sarıben yiyeceğiz. Efendim e, şimdi o balık ziyafetimizden de gösterelim ki gelin buraya. Ha? Zarar etmesin bu insanla. Tabi zarar <gülüyor> etmesin. <gülüyor> Ufak <gülüyor> Evet hakikaten. Teşekkür ediyoruz. Burada bizim olsun demiyoruz. Bugün çok yorulduk. Ama çok önemli bir sanatkarımız şuraya kültür hizmeti olsun diye bu çalışmayı yapmışlar. Mahpeciğim burada evet. harika balıklar var. Evet. Nedir efendim? Bunun ustası burada Sarıbendi. Evet ustası Mahmut abi. Ben bu, bir taraftan yiyeyim bunları. Bu göle has olan bir Bu Balık hiçbir yerde bulunmuyor. Sadece Urfa'da var. Balılı gördük. Aynı. Aynı. Hmm. Evet, aynı balık. Sarıbindi sarı diye bir balık var. Balık, özel bir balık. Bu sadece orta da yetişiyor, bir de da, da yetişiyor. Bunların hepsi şimdi bir siz çupra yiyorsunuz, birazdan sarı benleyeceksiniz. Evet. İsterseniz onun da bir tadına bakın, onda onunla ilgili bir yorumunuzu alalım. Hayır, ya bu çupra bizim çupra mı yani? Bildiğimiz çupra. Evet. Takusu çupası. Allah Allah. Buraya özel buda. Buraya özel, takusu çupası. Bu yetişiyor. Bütün takuslar buna yetişiyor. Bu Ama bu sadece burada evet. evet. yetişiyor. Bir bakalım. Hadi bakalım. Buraya bağlı olan yerlerde de bu Bunu kızgın yağda pişirdin. Hayır. Bunu biz çok şiştiği yapıyoruz. Bunun budamasını yapıyoruz. Bunun acil biberdesini yapıyoruz. Tepside, de, Vallahi yapıyoruz. Allah Allah! Tepsi kebabınızı biliyorduk ama balıklarınızı da ilk defa tatmış Hayır. oluyoruz ya. Çok teşekkür ediyoruz de. Değerli izleyenleriniz bunlar anlatılmaz, yaşanır. Mahmut Bey ortağının... O da Mahmut abi. Öyle mi? Tabii. Nefim o Mahmut'u Mahmut, Mahmut, Mahmut yıldırım. Gerçekten o sesinin güzelliğiyle sizi dünyayı güzel. gezdiren Mahmut Yıldırım Bey'in... ...ve ortağı Mahmut Bey'in açtığı bu restoranda... ...şu muhteşem göl manzarasına bakarak... ...bir balık yemek, bir önlemeden diyoruz... Yine sizleri Mahmut Bey'in gölde çektiği görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Biz yemeğimize devam edelim. Yemek güzel abi. Bir başka devralen programında buluşmak üzere Amik Gölü'nün kaynağından Ovasına hayat veren Hatay'a hayat veren o muhteşem gölün kaynağından bir başka devralen programında buluşmak üzere Allah'a ısmarladık derken sizleri Mahmut Yıldırım Bey ile Hatay'da çektiğimiz belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz.